Evet arkadaşlar, Bandırma'dayız. Bandırma, arma, elektronik anahtar burası. Telefon numaraları zaten yukarıda yazıyor. Önce size telefonlarını söylüyorum. Burası Ordu Caddesi'nde adres olarak. 0266 714 7701 0532 225 89 28 arkadaşlar. Tabelasında yazıyor bakın. Burası anahtar firması. İmmobilizer, oto anahtar yapımı, her türlü oto anahtar yapımı, anahtar ve çinigir hizmetleri var. Bunun yanında kapı açma... Oto, kasa açımı, bunların hepsi var arkadaşlar. Bakın yukarıda zaten anahtar resimlerini görüyorsunuz. Hemen arma anahtar, elektronik anahtar diye yazıyor. Şimdi içeri doğru girelim. Dükkanı şöyle bir göstereyim size arkadaşlar. İçeriye girdim. Hemen sağ tarafta kamera sistemleri var bakın arkadaşlar. Bunların da satış ve montajını yapıyor gördüğünüz gibi. Hemen asma kilitleri görüyorsunuz yukarıda. Duvarda asılı. Sağ tarafta yine kilitleri görüyorsunuz arkadaşlar gördüğünüz gibi. Sol döndüm. Solda anahtarlıklar var. Hemen aşağıda kapı sistemleri. Bakın görüntülü sistemler. Güvenli sistemler. Gördüğünüz gibi bunların satış ve montajı var. Hemen yukarıya çıktım. Yukarıda uzaktan kumanda. Arabalarla ilgili otolarla ilgili bunların anahtarlarının yapımı, kumandaların tahmini, satışı, çeşitleri var. Hemen aşağıda makinaları görüyorsunuz. Bu makinalarla çalışılıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Hemen şöyle göstereyim. Bakın buranın yegane patronu arkadaşlar gördüğünüz gibi adı kuzey bu e, köpeğimizin buranın az patronu o arkadaşlar gördüğünüz gibi burayı bekliyor hemen yukarı doğru tekrar kaldırdım tekrar dükkanı şöyle geniş açıdan gösteriyorum arkadaşlar bandırma buraya gelebilirsiniz fiyat sorabilirsiniz her türlü anahtar çilingir konusunda arkadaşlar yardımcı oluyorlar arkadaşlar şimdi ben alta doğru baktım bakın Arma elektronik anahtar diye yazıyor bunu göstererek veda ediyoruz arkadaşlar Bizi izlemeye devam edin. Sizleri de buraya bekliyoruz.